Elif ve Hasan, ödül kazanmak için çarkı-çevirmece oynamaya başlamışlar. Çarkı-felek gibi bir şey oynuyorlar. Elife 17 geldi. Hasan'a ise, Elife gelen sayıdan 15 fazla bir sayı geldi. Hasan'a hangi sayı geldi? Burada videoyu durdurarak kendiniz bulmayı deneyin. Hadi! Tamam. Denediğinizi düşünüyorum. Hadi şimdi beraber bakalım. Önce bize ne vermişler, soru da onu bir yazalım. Sorumuzda, Elif var, Elif'e 17 gelmiş, bu, Elif'in sayısı. Peki, Hasan'a hangi sayı gelmiş? Hasan'a çıkan sayı, Elif'e çıkan sayıdan 15 fazlaymış. Fazlası diyor, fazla, yani artmış mı, azalmış mı? Fazla olduğuna göre, yani artmış, daha büyük bir sayı, yani 17'den büyük olacak. 15 fazlası. Mavi ile gösterelim. 17 artı 15, yani 15 fazlası. İşlemi yapalım. 17, yani 1 tane onluk ve 7 tane birlik. Hizalayarak yazalım, 15, yani 1 tane onluk ve 5 tane birlik. Birler basamağına bakalım. 7 birlik artı 5 birlik, 12 tane birlik olacak. 12 birlik demek, 1 bir tane onluk ve 2 tane birlik demekle aynı şey. O yüzden, bu iki birliği buraya yazacağım. Onluğu da elde olarak tutacağım. Yani, 7 artı 5, 12. 12'nin ikisi, elde var 1. Şimdi, onlukları toplayacağız. 1 onluk artı 1 onluk daha, artı 1 onluk daha, 3 onluk eder. Yani, 30. Sonuç, 32. Hasan'a, 32 çıkmış. Kontrol edelim, sağlamasını yapalım. 32. 32 gerçekten de Elif'e çıkandan 15 fazla mı? Evet, tabii ki öyle. Çünkü 17 artı 15, 32 ediyor. Eh, zaten soruyu öyle bulduk.